Bir kadın işe giderken tren yolu boyunca saatte 6 kilometre hızla bisikletiyle ilerliyor. Çok güzel. Saatte 6 kilometre. Her gün bir hemzemin de bir trenle aynı anda varıyor. Peki. Bir gün evden 50 dakika geç çıkıyor ve hemzemin geçide 6 kilometre kala tren onu geçiyor. Tren hemzemin geçide kaç dakika sonra ulaşır? Gelin olan biteni kabaca açıklayan bir grafik çizelim. Sıradan bir günde ne oluyordu? Sıradan bir günde kadın evden çıkıyor ve bir tren yolu boyunca bisiklete biniyor. Peki, kadın evden çıktığında zaman sıfır olsun. Zaman sıfır. Bu noktada hemzemin geçidin bulunduğu yer olsun. Tren de kadınla aynı anda buraya varıyor. Kadın saatte 6 kilometre hızla ilerliyor. Saatte 6 kilometre. Başka ne diyordu? Kadının ne kadar süre bisiklete bindiği ya da ne kadar yol yaptığı söylenmemiş. Gelin kadının bu noktaya t eşittir a zamanda ulaştığını varsayalım. t eşittir a. Zaman de saat olsun çünkü hızımız kilometre bölü saat. Kadın bu yolu a saatte alıyor. a saatte. Zamanı kullanacaksak süremiz a saat. Ertesi gün kadın 50 dakika geç kalıyor. Kadın ertesi günde aynı mesafe yol gidecek ve yine aynı sürede gidecek. Tamam bu çizgi, ertesi günün çizgisi. Kadın bu kez evden t eşittir 0 zamanında çıkmıyor, 50 dakika geç çıkıyor. Zaman birimi saat olduğu için 50 dakikayı da saat cinsinden yazalım. Burası sıradan bir günde çıktığı zaman olan t eşittir 0 anı ise, bugün zaman eşittir 50 dakika, yani zaman eşittir 5 bölü 6 saat olur. Değil mi? 50 bölü 60'tan 5 bölü 6 saattir. Zaman eşittir 5 bölü 6 saat. Buradaki zaman 0 saattir. Şimdi devam edelim. Hemzemin geçide 6 kilometre kala tren onu yakalayıp geçiyor. Tren onu yaklaşık olarak burada bir yerde yakalıyor. Bu mesafede hemzemin geçit buradaydı. Burası 6 kilometre. Sonra da trenin kaç dakika sonra hemzemin geçide varacağını soruyor. Buraya ulaşma zamanlarını bir şekilde ifade edebilirsek, trenin hemzemin geçide t eşittir a zamanında ulaştığını biliyoruz. Bu zamanı bilirsek iki zaman arasındaki farkı bulabiliriz ve soruyu da çözebiliriz. Gelin bu zamanı bulmaya çalışalım. Kadının bu mesafeyi a saatte aldığını biliyoruz. Evden ne zaman çıktığı önemli değil, mesafeyi a saatte alıyor. O zaman ertesi günde de bu mesafeyi a saatte alacak. Peki geç kaldığı gün trenin onu yakalayıp geçtiği andan sonra, o andan itibaren daha ne kadar süre gitmesi gerekiyor? Kadın işaretlediğim bu mesafeyi ne kadar zamanda alır? Saatte 6 kilometre hızla ilerlediğine göre ve 6 kilometre gitmesi gerektiğine göre bu mesafeyi 1 saatte alır. Kadın oraya varınca tren aralarındaki mesafeyi tabii ki iyice açmış olur. Ama kadının hemzemin geçide varması için 1 saat daha gitmesi gerekir. Rotanın tümünü a saatte alıyorsa, tüm bu mesafeyi a saatte alıyorsa, işaretlediğim bu mesafeyi ne kadar zamanda alması gerekir? Daha gitmesi gereken bir saat var ve tüm yolculuk a saat sürüyor. O halde burası a-1 saattir. Bu mesafeyi a-1 saatte alır. Peki evden geç çıktığı gün trenin onu yakalayıp geçmesi a-1 saat sürüyorsa tam bu andaki zaman kaçtır? Buradaki zaman nedir? Bu zaman t eşittir, 5 bölü 6'da başlamıştık, t eşittir 5 bölü 6, başladığımız an buydu, artı yol aldığı süre, yani artı a eksi 1. Şimdi soruyu çözmek için gereken her şey elimizde. Kadanın geç kaldığı gün, trenin onu yakalayıp geçtiği zaman eşittir 5 bölü 6 artı a eksi 1 saattir. A burada kadının evden hemzemin geçi de kadar olan mesafeyi kat ettiği süredir. Trenin hemzemin geçi de t eşittir a a'nın da ulaştığını biliyoruz. Trenin gösterdiğim bu iki nokta arasındaki mesafeyi ne kadar zamanda aldığını bulmak istiyorsak, iki zaman arasındaki farkı bulmamız gerekir. O halde bu süre şuna eşittir. a eksi bu ifade. Eksi 5 bölü 6 artı, A eksi 1. Bu tren için saat cinsinden iki zaman arasındaki farktır. A eksi 5 bölü 6 eksi A artı 1. A'lar sadeleşir, geriye ne kalır? 1 eksi 5 bölü 6 saat. Bu da 1 bölü 6 saattir. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 1 bölü 6 saat de 10 dakikadır. Demek ki trenin kadını yakalayıp geçtiği noktadan hemzemin geçide varması 10 dakika alıyormuş. Güzel bir soruymuş. Elimizdeki bu bilgileri trenin hızını bulmak için kullanabileceğimiz gibi bu sorudan yola çıkarak başka sorular da türetebiliriz. Güzel soru.